Tek gelen var mı? Genç çok demeyecek takımlı gizliydi. O demeyecek tava atan çocuk yine oyuna gelmiş de O tavayı yedi attı da direk geberdi ya Crazy ne diye birisi hmm, Türkmüş Aa, Crazy Crazy abi bana kafa sallıyordu Bana küçük atıyordu lan o Abi ge ge Sen, gelmiş ha Tamam tamam tamam tamam go tamam. Allah aşkına Solumda adam var abi Boyun önemi nasıl oluyor? Silah ver bana, silah ver Silah ver bana Silah ver bana, hadi lütfen hadi silah hadi. ver bana Shotgun mu? Haa, attım attım ağabey Emre silah ver yapamadım Bekle. Nerede? Nerede? nerede? Kamera gelsin şu ki. Burdayım. Burdayım. Arkada arkada. Oraya girme. Oraya girme. Bakıyorum. Ulan crazy nerede ya? Tamam. Bekle orada. Abi orada ortada. Ortada adam var. Uy <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Emin, var aldım. Ulan ben nasıl? Emin bana niye sikiyorsun Emir Sıkmıyor bana, aa! Ben mutluyum abi. bana mı diyorsun? Emir, bana niye sıkıyorsun? Manyak! Ben sıkmadım abi. Ben, bu, aa, burada Nereden? Arka, arka, arka. Var mı lan bu torda Ben burada geçiyorum abi. Buraya girdim. Biraz yanlış yere durdum. Hayır, arka, arka, arka, Emir abi aldın beni. Tamlar aha. Kitin var mı abi? Iıı, var. Attım kit. Naruto geleceğiz size ölmeyin. Nereden vuruyorsun Naruto ya? Emir abi gelsene. Gülür mü Geliyoruz geliyoruz Peki, bekleyin. Aldın aldın beni. Aha uzayalım tamam. Koş abi. Ya abi, gitti. abi nereye gittin ya? Marmi gitti ya. Adam nerede nerede? Abi en kilis avarının yanımız var. Yanınıza bakın abi şu tarafı. Sasuke bana başka yerde mi Bir aldım, yedim. bir aldım, bir aldım, bir aldım. Rahat ol. Hayır Naruto, pardon. Sasuke, sen Naruto şey. sen alsana şeyi. Naruto sükür. Sen ben bandaj bas. Barış abiye yardıma getir. Yok yok. Abi, abi burdan da adam geliyor. Dayan abi geliyor. Tamam. Gel kardeşim. Bu da gitti. Size o adam yaklaşamadı, o adam yaklaşamaz. Arkadaş korumaya gitmiyor. Biz sana korkuyoruz abi. Yok yok yo. Nerede be adam? Şurada bak, alıyorum şimdi. Tamam gitti o. Dön dön dön dön dön dön, buraya dön buraya dön. Geliyem abi. abi. Ana ne avradını ya. Sokayım böyle maça ya. Bana şey lazım, tamam. Aaa hiç hariketim falan yok, neyse. UMP mermisimi? Tamam. Şurada da bir UMP mermisi var. Tamam. Haydi basalım bunları. Basalım ben şöyle bir çaplı. Bayağı iyiydi. Bekle. Gidiyor abi direkt. Arkadan iptal ya. <gülüyor> olsun olsun olsun. Oğlum bakıyorsun. bitirme bak. Bak bitirme. Hadi ben bitireyim. Hadi tamam Neredeler? Öldürdüm Nartu. Öldürdüm. Bittemiz. Dışarıda bir, bir biri var mı? Ben şuraya bir adam attım direkt öldü. Tamam tut tut tut tut tut tut. Ya, ya, tut. ya tamam. silahım yok silahım. Nartu sana. Hadi bakayım dedi. Şaka mısın sen ya? Hayır hayır, hayır, hayır, hayır. Vuramadı, vuramadı, vuramadı. Geçiremiyor adam. Bir arka yapıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen, lütfen seninle ulaşamayın. Ya, ya evin içine. Şuradaki evde, şuradaki evde. Tamam Emir. Emir burada kaldır. Çok güzel. Oy. Ya biz bütün Puçiki'yi temizleyelim. Adam orada dursun, bütün gün pussun. Bayrağı bile belli değil anasını tutayım. Harekete bak ya, ya. Gerçekten kim bu? Yine evet, hayretler içerisindeyim Burası, ya. Buradan buzmuş abi. Aha abi şurada şurada. Bakalım ver. Kusur. Tamam bekleyin. Bir kit'i olan var mı? Sadece onu soracağım. Var abi Arkım bende. var, enerjim var abi. Bende var, bende var baş Bir toplanın bende. şuraya. Al abi bir tane enerji. Bir toplanın şuraya. Bana... Bırak, bırak, bırak. Tamam. Nasıl bırak abi. Hoş. UMP güzel silahı ama. Ha bir şey var. O, ne oluyor? Arkada sniperla sıkan bu arada. Oyuncu 12 oyuncu şey abi sus. Abi Do abi geldi de Ne yapıyorsun lan Do? <Gülüyor> Bak kaçıyor gelir, geriye de kaçar. Seni miyle götüreceğim. Gel Bunlara miyim varmış. Abi şu alamamak çok iğrenç bir olay ya. Şu iledeki LUT'ta ne vardı silah? Şunda. Hepsinde Mini 14 var abi. AK var en azından. Tamam, bekle. Abi o takım değerlidir bu arada. O takıma gidelim, gidelim, biz gidelim, biz gidelim. Gülüyoruz. Tamam, lava var mı? Okey, tamam. Yara yara gideceğiz. Dur, şurada dur, şurada Aa, dur, doğru. şurada dur. Sağda, ne sağdaki, ne kol, kay, kay, atla, sağda kamyonla dur. Taktik burada taktik dur, burada dur. Taktik git çıkacağız. Ah, çıktı, çıktı abi. Bekle. Ben attım bir. Bu bir. Buradayım. Lan. Emirim dur çıktı bana. Tamam bunlar kalkanı, kalkanı açma Emir. Açmıyorum abi daha. Sıkıntı yok. Ben tamam. Sık. Yıkabiliyorlar onu dikkat et. Hızlı mı? Yok yok hızlı değil. Sık. Tamam. atıyorum abiyle. Bomba atabilir miyiz? Abi buraya girsek bile az hasar yiyecek doluna göre. Ama ben bekle bekle bekle bekle. Çok güzel bir şey yapacağım. Bir saniye. Bitti mi? Adamın, Adam, adamın kafasına Cüneyt Arka gibi atladı birbirini diyorum var ya Ulan be Ulan be böyle, böyle bir atlayın Var mı 6x, 8x, 10x, 5x bunlarda? Abi sadece 31 mermi var bana mermi 4 verin. var abi 4 Sadece 31 mermi var, var diyor <gülüyor> Vallahi hatam, bak Bak, barikaya, bak. bak, bak Sasuke <gülüyor> Naruto bak bak Adam sisler ister ya sisti Şuradan çıktım, aynari nariye adamı. <gülüyor> <gülüyor> adamı bekliyat diye bir ediyorum. Ulan üzüldüm bana ama. Neyse, yapacak bir şey yok abi var, Barış abi, bari, Ay, çok iyi bak, ya, taktiksel abi. kullanmak çok iyi. Bak, bak Barış abi, hanımda Hı. mısın? Hıı. -hı. Gel yanıma. Dur ben geleyim, bak otur, verin, verin, var. Aha yüz tane var, ben burada? Bu olmamış ya. <gülüyor> Valla abi abi, abi. abi ne ya? Bu ne yapıyor? Abi şey bu... Bir dakika. Bombatma sen. Patlatana Lan patlatma. Hayır, lan patlatma. lan <gülüyor> Dua <gülüyor> et <gülüyor> de, <gülüyor> seni. Atla, atla. Geleceklerim abi. Oğlum o köprüye... Hayır motoru gördüğüm için adam var E neredeler? Şunun içine de saklanmış değiller ya, herhalde. Dolmasın abi bunlar. Aha. Allah'ım. ne oluyor? Sasko dön bir tur daha başlıyor. Bunlar kafayı yemiş. Şurada. Evet, evet. Sağda. Sağda. Manyak. Oğlum bunlar ne yaptı? Buraya kadar nasıl yaşamışlar? Şans hisseri herhalde bunlar. <gülüyor> Son bir dörtlü kaldı galiba. Köprü tarafı temiz. Militari'den geldik temiz. Şu ölümüzde temiz değil tepeye gitmedik abi bak. Evet evet. Falan. Kastı zaten fena. Aha tepeler. tepelere tepelere. Kaç işler? Bilmiyorum bir gördüm. Bak ya abi. <gülüyor> lan bunlar vuruyor lan. Bir dakika bir dakika. Oho! Hayır, hayır, hayır. Son kişi, son, son, son. Nerede? Son abi burada burada. Bas, <gülüyor> bas, <çaz, çaz>, <gülüyor> vur, vur, vur. Baba <gülüyor> var be. Direk bak. Hadi be yarın. Geliyor bak <Helal>. şimdi abi. Hayır <Helal>. abi. Ha, <gülüyor> oyun. Oyun bitmedi zannettim, o niye hızlı koşuyordu?